Herkese selamlar dostlarım bugün sizlerle beraber e, Jailbreak oynayacağım sizlere bazı taktikler vereceğim umarım videoyu beğenirsiniz beğenirsiniz like atmayı unutmayın şimdi hemen videomuza geçelim. Şimdi taktiğimiz şu bugün Jailbreak'te nasıl hızlıca ya da böyle para kasma taktiklerini falan göstereceğim bu arada yanımda Yusuf. ...Görkem ve Deniz var. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk. Sesi Yusuf Bey? Hoş bulduk. mikrofon açmadan değil için açmayı unuttum he. Şimdi <gülüyor> hoş bulduk arkadaşlar. Nasılsınız? Yusuf'a abone olun. <gülüyor> i̇şte bugün dediğim gibi bazı taktikler göstereceğiz. Sizler de abone olabilirsiniz ve Yusuf'un da kanalına abone olabilirsiniz. Kardeş kanallarından bulabilirsiniz. Şimdi ilk öncelikle bizim kaçmamız gerekiyor. Kaçtıktan sonra... Taktiklerimize geçeceğiz. Görkem gel kanka. Bu arada karakterimi de artık böyle yapmaya karar verdim. Yani tabii ki birazcık iyileştirme yapacağım karaktere. Yeni yeni şeyler ekleyeceğim. Şu anlık böyle takılacağız. Şöyle yavaştan kaçalım. Evet burada polisler var. Görkem çıkarken çok dikkatli ol kanka polisler var. Hatta Görkem seni sattım bile diyebilirdim. Aha <gülüyor> tutuklandım. Abi ben. Şimdi tutuklandık. Eee... Kaçmaya çalışacağız bir yerden işte. Kaçtıktan sonra... Yusuf kanka sen neredesin bu arada? Polisler. <gülüyor> eee ya <gülüyor> Neyse şimdi şuradan kaçalım yavaştan. Eee geçer dediğim gibi abone dolmayı unutmayın. Yusuf sıkma kanka bizi Eee bizim bir yerden kaçmamız gerekiyor. Şuradan kaçacağız şuradan kaçacağız. Gel Görkem bende. İçeriden kaçacağız. Eee oyunda bayağı bir polis olduğu için... ...kaçacak bir yer bulamıyoruz adam akıllı. Şuradan kaçalım gel. Dur lan burası açılıyor mu sende Görkem? Evet, bu dakika buradan kaçış yeri yoktu, buradan kaçış yeri yoktu. Gel gel gel. Şuradan galiba bir kaçış yeri falan vardı. Tam şuradan da. İçeriye, burdan. Evet unuttum. <gülüyor> buradan da aynı. Buradan gel. böyle arkadan çıkabiliyoruz. Çıkacağız da, evet. çıktık şimdi. Aga arabamızı spamlıyoruz. Tabii, bir dakika escape diyor. Evet, you escaped. Buradan arabamızı spamlıyoruz, bin ne kadar arabaya. Benim benim. Ben. Binin. ben tamam. Evet arkadaşlar kaçtık. Şimdi ilk öncelikle zaten bu çoğu de bildiğiniz gibi hızlı para kasma taktiklerinde ilk başta her zaman ya böyle bir yeri soyma vardır. Yani arkadaşınızla beraber bir yeri soyma vardır. O taktikte arkadaşlar kendinize para kasabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Yani normal soyacağız. Evet, ondan sonra yapılacak bazı taktikler var. Bunu bugün işte Onlardan sizlere biraz bahsedeceğim. Bu arada bu adamlar cidden yani polisler, bu server'ın polisleri şu an bayağı tehlikeliler. Şimdi yapacağımız, ya. yapacağımız ilk şey bir yerleri soyduktan sonra eee... biriktireceğiz bayağı. Veya arkadaşımız boyntree'sini falan biriktirecek. Eee... Boyntree'sini biriktirdikten sonra oha lan nereden geldi o? Bilmiyorum, bu ne? Aa, airdrop. Ha, dur. Yoksa. Airdrop. İşte arkadaşlar taktik şu. Bir yerlerden birliktecez. Atla sen, atla, atla, atla. Bu salaklar bizi salmayacak. Şuradan çıkalım. Emre abi neredesin? Abi harbi servara bakar mısın ya? Şampiyonlar ligi gibi bir servara geldik. Yani abi, videoda göstereceğiz şimdi gösteremiyoruz. Arkadaşlar, dediğim gibi ilk taktiğimiz şu: arkadaşlarınız veya işte birisi bir soyduktan sonra biliyorsunuz ki ona birazcık bounty geliyor. O boyutrilerle arkadaşlar sizler de onu tutukladığınızda, yani tutukladığınızda size de para geliyor. Şimdi Görkemle e, deniz atlayayım bir. Evet bizimkiler şu an soyguna başladı. E, onlardan birazcık boyutrı biriktireceğiz. Ondan sonra gideceğiz. Ee, onların işte bonitlerini falan bayağı bir yükseldikten sonra onları tutuklayacağız ve oradan nasıl kolayca para kazanacağınızı göstereceğiz. Bu arada siz de bu aradayken soyabilirsiniz. Siz de soyun arkadaşlar. Yani hem en azından biraz daha para kazanmış olursunuz. Siz de soyacaksınız yani soyun. Ondan sonra geçin şeye, e, polise geçin. Arkadaşlarınızı tutuklayın. Oradan da böyle bir 5-6k falan kar yapın. Ee, bir de zaten normalden de bayağı kazandığınız için... Oradan da böyle bir 10 15K gelecek. Bu ipi uzattım. Boşu boşuna şey beklemeyin. Yakam ben çektim. Ben çektim yakam. İpe gelin. İpe gelin. Acil gelin. Adam bize geliyor. ben almadım. Tamam, tamam. Dur. Bin ipe. Tamam, çek. Ben ben Binemedin, değil mi? Aga ipi uzatıyorum. Terim. Gel Emircan olmuyor bekle. Ozan normal çıkın. Şeydeyken olmuyor. O düzeltildi. Düzeltildi mi? Gel tamam, yapalım Zan. o zaman. Şimdi ha. o zaman bizimkilerin üzerinden çıkmasını bekleyeceğim hemen. Ha, tamam. Evet, şu an bizimkiler bindi. Şöyle hemen bir şeye bakıyorum. Tamam. Şimdi bizimkiler bindi. Şu peşimizdeki e, salak polis hala bizimle durmaya devam ediyor. Salaktır işte. Ne bekleyeceğim? Şöyle hız hızlıca gidiyorum. Bizimkiler parasını bırakacaklar. Ondan sonra bizler de hemen e, taktiğe geçeceğiz. Şöyle aga sizi hemen bıraktım inin, hemen inin, hemen inin. İnin inin, inin. Görkem'in. Tamam ben şu arkadaşı bir vuracağım. Kafasına artık bir bir iki kez vurmanın vakti geldi. Evet gördüğünüz gibi hem siz robbery's'ten de arkadaşlar para da geliyor. Yani arabayı süren kişisiz olursanız Size de fazladan para geliyor. Bakın şu an benim boyutum 200. Ya. Görkem sizenin kaç? Benim boyutum şu an 1000. Evet bakın 1000. De Denizin de 1000. Şu an arkadaşlar 2000 robux kardayız. Şimdi görkemleri robux bir robux. yere bırakacağım. Görkem şey robux mu dedim ben? <gülüyor> <gülüyor> Pardon. İşte 2000 para şu an kardayız. Şimdi görkemleri bir yere bırakacağım. Görkemleri bir yere bıraktıktan sonra ben polise geçiş yapacağım. Ondan sonra onları tutuklayacağım ve arkadaşlar öylece bana para gelecek. Bakın şu an polis bizi şey, bu helikopter bizi göremiyor. Arka tarafa bırak istiyorsan, bırak oraya. Şimdi ben sizi buraya bırakıyorum. Atladım. İnin. Tamam. Şimdi ben arkadaşlar hemen şuradan polise geçiş yapacağım. Arkadaşlar sıkma, sıkma. Şuradan e, lock'luyorum, buraya koyuyorum, polise geçiş yapıyorum. Evet, polise geçiş yaptım. Hemen hızlıca helikoptere doğru ilerliyorum. Hı. Evet, şu an arkadaşlar hemen hızlıca gidiyorum. Bakın şu an 197k param var. Ee, hem soygun yapıp hem de arkadaşlarınızı böyle tutukladığınızda, bakın hem şu an orada Yusuf da var. Şimdi bakın iyi izleyin. Ee, buradan gelip arkadaşlarımızı tutukluyoruz. Aç kanka, aç git. Yiğit aç, ay Yiğit diyorum. Pardon. Deniz aç. Tamam. Şimdi purpose'la tutukladım. Sen de aç Görkem. Bu arada bu da bir taktik olabilir mi? Bir dakika. Evet. Taktik bir tanka onu şey yaptılar. Bir daha ikinci kez tutuklandığında açılmıyor. Açılmıyor değil mi? Ah evet açılmıyor. Evet. Böyle de arkadaşlar tutukladığınızda bakın şu an yine bir para karına girdim. Yani bu taktiği yaparak da arkadaşlar. Sizlerce. Yani sizlerce ne ya? Sizler de kolayca para kasabilirsiniz. Ya atma atma. <gülüyor> tamam aynı takımdayız. Vuramıyorsun da atma. Yani gençler gördüğünüz gibi bu taktikleri kolayca para kasabilirsiniz. Başka taktikler falan da var. Ee, onların da videosunu istiyorsanız yazmayı unutmayın. Şimdi bizimkiler. Ee, emin Gelin. canım şey taktiği var. Banka jeveleri. Onu sonra göstereceğim. Ya Yusuf atma atma. Canım gidiyor. Hani aynı takımdayken vurur? Bilmiyorum şimdi gitti. Evet, bizimkiler bu hemen ortaya gelsinler helikoptere. Bekliyorum. Ben. <gülüyor> Gelin, atlayın. Gelin, atlayın. Kayalı alayım mı? Boşuna, sana bak. Sonra, sonra. Zaten videonun sonuna geldim oğlum şimdi. Evet, şurada... Yusuf, sen de gel kanka. Şurada bir videonun sonuna gelelim. Yusuf, sen de gel in kanka hemen. <gülüyor> evet. Gençler bu videonun da burada sonuna geldik. Ee, beni izleyiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler. Oyunlar. Kanalıma abone olup da bildirimleri açmayı unutmayın. Ve videoya like atmayı unutmayın. Bu arada aşağıda Elytra'nın Discord linki. Ve Ceyli Yusuf'un da kanal linkine ulaşabilirsiniz. Onun da şu an 3190 abonesi falan var. Hepinizi <gülüyor> seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.